No, no, no, no. Say yeah. Krep krep ne güzel oldu bre bre Sardım yedim bre bre Kafam düştü birek birek Her yer olsa da Kezban trek Yatamam evde yatak göşek Çıktım dışarı açtım trap Kafam şimdi fişek fişek Oh yeah geceler Cihan girli heceler Elit poşik turistler Sokaklar ve polisler Biskit döküp sevişelim Natali diyor alim. Dedim tamam hadi canim. Bizde küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex range sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex range sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Gel toş babana koş rap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz windows ben mekin toş Mandingo normander Benim kamış dol Çe oh. oturan diyor, mor minter, oh. heterlerim oçe. Huh. Yeah, bugize bugize. Bizim böyle kafamız güzel, bizim hep kafamız güzel, böyle geziyoruz işte. Polisler hep peşimizde bizim, polisler hep peşimizde.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 Kocigen, Kocigen nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım, ey ey. Hadi bakalım. Kocigen, Kocigen nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım, ey ey. Hadi bakalım. Merijen, Merijen nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım, ey ey. Hadi bakalım. Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Özgürlükteyim değil. Uyuşmayın Basını, tizini, sesini açın Hip hop'ı bok edecekseniz eğer Polisten değil Siz benden kaçın Rod, hey.